Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca, Matematik YouTube kanalındasınız. Bu videomuzda Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı adlı kitabımızın sevgili arkadaşlarım 140 ve 141. sayfalarında bulunan kar zarar problemleri pekiştiriyorum. ikinci testini çözeceğiz, Dilerseniz hızla vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım soruları çözmeye. Bir bisikletçi elinde kalan eski model bir yetişkin bisikletini aldığı fiyata Yeni model bir çocuk bisikletini %50 karla satıyor. Bisikletçi her iki bisikleti de aynı fiyattan satmıştır. Buna göre bisikletçinin bu iki satış sonundaki karı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi eski model bir yetişkin bisiklet düşünelim sevgili arkadaşlarım. Bir de yeni model bir bisiklet çocuk bisikleti düşünelim. Yeni model çocuk bisikletinin maliyetine biz 100k diyelim. %50 karla satılırsa bunu 150k'ya satmıştır. Ve sevgili arkadaşlarım aldığı yani elinde bulunan eski model bir yetişkin bisikletini de yine 150K'ya sattığını görüyoruz arkadaşlarım. Bu iki satış sonunda 300K'lık bir gelir elde etti. Şimdi elinde kalan eski model bir yetişkin bisikleti var. Yani elinde kaldıysa ve bunu bunu da sevgili arkadaşlarım aldığı fiyata satıyorsa demek ki 150K, demek ki 150K'ya da almış arkadaşlarım. Yani toplamda şunu düşüneceğiz biz. Bu adam bu alışverişler için 250k para harcadı ama toplam geliri 300k olmuş oldu arkadaşlar. Pekala 250'de ne kadar bir karı var? 50 karı var. O halde diyeceğiz ki biz 250'de 50 karı varsa yüzde ne kadar karı vardır diye soracağız. Bize bu sorulmuş. Şimdi bunun 5 katıysa 5 katı 100 olan sayı 20'dir. Yani %20 karı vardır diyeceğiz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Geçelim ikinci sorumuza. Bir giyim mağazası etiket fiyatını %60 karla belirlediği ceketlerde %25 indirme gitmiştir. Şimdi 100k'ya mal etti diyelim. %60 karla satıyorsa normal şartlar altında 160k'ya satıyordur. Ama bu fiyat üzerinden de çeyreği kadar yani 40k'sı kadar bir indirme gidiyor arkadaşlarım. 40k indirim yapılırsa 120k'ya satıyor. Yani şu an mal ettiği fiyat üzerinden %21 karı var. Bu mağazada indirimli fiyattan 480 liraya ceket alan bir müşteri yani arkadaşlarım 120k'sı 480 TL'ymiş. Müşteri 3 adet 200 lira verip para üstünü alıp mağazadan ayrılıyor. Müşterinin verdiği 200 liralardan bir tanesi sahte. Şimdi 3 tane 200 lira veriyorsa 600 lira vermiş ve 120 lira da sevgili arkadaşlarım para üstü almış. Bakın 120 lira para üstü var bu adamın ama 200-200-200 vermişti. Şu şekilde bunlardan bir tanesi sahte çıkıyor yani mağazaya toplam 400 lira veriyor ama mağazadan 120 lira da para üstü alıyor yani 400 eksi 120 diyeceğiz bu da sevgili arkadaşlarım bize 280 TL'yi verecek yani bu adam bu ceketi 280 liraya aldı 480 liralık ceketi 280 liraya aldı ne demişti sahte olduğuna göre mağazanın zararı şimdi mağaza şunun üzerinden zarar etmiyor Mağaza sevgili arkadaşlarım şunun üzerinden zarar ediyor Yani burada 120K 480 ise K4'tür K4 ise 4 kere 100'den mağaza aslında bunu 400K'ya almış 280 liraya verdi Şimdi ne kadar bir zararı var? 400'de 120 zararı var O halde biz ne diyeceğiz? 100'de ne kadar zararı vardır diyeceğiz Bakın arkadaşlarım bunu da yapabilmek için Şöyle düşüneceğiz Bu, Bunun 4 katı mı? Evet O zaman 4 katı 120 olan sayı Kesinlikle ama kesinlikle 30'dur Yani %30 zararı vardır mağazanın Cevabımız C seçeneği olacaktı Evet arkadaşlarım Geçiyoruz 3. sorumuza Bir kırtasiyede bulunan A marka kalem Aşağıdaki şekilde ya teker teker Ya da kampanyalı e, fiyatla ikişerli paketler halinde satılıyor arkadaşlarım Bir tane kalemin fiyatı neymiş Normalde 10 TL'ymiş İkili kalemin fiyatı da 17 liraymış. Yani ikili pakette sattığı zaman 17 liraya satıyor. Tekli paket satarsa 10 lira satıyor. Pekala. Kırtasiye gün içerisinde sattığı A marka kalemlerin 8 tanesini ikili paket haline satıyor. Şimdi 8'i 2'ye bölerseniz demek ki 4 paket satmış. Sevgili arkadaşlar 4 paket bundan vermiştir. Pekala. X pakette bundan versin o zaman diyelim. Tamam. X paket bundan 4 pakette bundan vermiş olsun. Gün boyu satılan kalemlerden elde edilen kar... O gün satılan kalemlerin toplam maliyetinin 5'te birine 1'ine eşittir. Şimdi 4 paket bundan satmıştı ya. Yani 8 tane bundan sattı. X tane de bundan sattı. X paket bundan sattı. Bunlar tekli ya. iki tane de bundan sattı. Toplam satılan kalem dedi X artı 8. Şimdi bunun maliyeti ne? Sevgili arkadaşlar bir kalemin maliyeti 8 lira olduğuna göre demiş. Demek ki ben bunu 8'e çarparsam maliyetimi bulurum. Yani benim maliyetim 8X artı 64'müş. Şimdi bunu yazdık. Tamam. Daha sonrasında... Gün boyu satılan kalem sayısı kaçtır diye sorulmuş. Ben gün boyu satılan kalem sayısının x artı 8 olması gerektiğini biliyorum. Pekala bir de şurada bak bize ne demişti? Gün boyu satılan kalemlerden elde edilen kar o gün satılan kalemlerin toplam maliyetinin 5'te biri. Şimdi toplam maliyet bu. Bunun 5'te biri 8x artı 64 bölü 5'tir arkadaşlar. Şimdi bu neyi eşitmiş? Toplam elde edilen kara eşitmiş. Şimdi toplam elde edilen kar buysa ben derim ki şu zaten benim maliyetimde. Acaba ben ne kadar gelir elde ettim? Ne kadar gelir elde ettim? Şimdi 10'ar lira bunları sattım. 10x buradan gelir elde ettim. 17'şer lira da bunları sattım. 4x17'den 68 lira da buradan gelir elde ettim. Yani arkadaşlar toplam benim gelirim 10x artı 68'dir. Ve sevgili arkadaşlarım eğer gelirden siz elde ettiğiniz paradan maliyeti çıkarırsanız eğer tabii ki geriye karı kalır. 10x artı 68'den 8x'i çıkarırsanız 2x artı 4 olacaktır. Şimdi bir içler dışlar çarpım. 8x artı 64 eşittir. 10x artı 20 dediniz. Buradan arkadaşlarım 2x burada kaldı. 20 karşıya attınız. 44 da böyle oldu. X kaçmış arkadaşlar? 22. Bizden istenen gün boyu satılan kalem sayısıydı. Şimdi x tane şundan satmıştı. Yani 22 tane tekli satmış. 8 tane de burada ikili kalem olarak satmıştı. 22 artı 8'den cevabımız 30 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam edelim 4. soruyla. Bir mağaza sahibi almış olduğu 50 pantolonun her birini 135 liradan satıyor. Bakın 50 tane pantolon almış arkadaşlarım mağaza sahibi ve bunların her birini de 135 TL'den satıyor. Fakat daha sonra pantolonlardan 10 tanesinin defolu olduğu ortaya çıkmış. Ve mağaza sahibi defolu pantolonların tanesini 75 liraya satmış. Şimdi defoluları da sevgili arkadaşlarım 75 TL'ye satmış. Bu mağaza sahibi başlangıçta planladığı gelir elde, geliri elde etmek için defolu olmayan pantolonların her birini kaç liraya satmıştır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. 50 tane pantolonumuz vardı 10 tanesi defoluydu. Şimdi... Normal şartlar altında burada 135 lira gelir elde etmesi gerekirken 75 liraya düşürmüş. Yani arkadaşlar burada 35 artı 25'ten 60 liralık bir kaybı var. Peki 10 tane pantolon olduğu için aslında 600 liralık bir kaybı var. Şimdi burada geriye kaldı 40 tane sağlam pantolon. Ve sevgili arkadaşlarım 600 liralık geliri bizim elde etmemiz gerekiyor. Peki pekala o halde bakın etmek için defol olmayan pantolonların her birini kaça satmalıdır diyor. 600'ü biz 40'a bölersek sevgili arkadaşlarım 15 liralık bir fark olacaktır. Yani 135 liraya satıyor ya 15 lira artıracak bunların fiyatlarını 150 liraya satacak ancak bu şekilde başlangıçta planladığı geliri elde eder. Yani cevabımız A seçeneği olur sevgili gençler. Şimdi bir sonraki sayfamız 141. sayfaya geçiyoruz 5. sorumuzdayız. Bir marketten alışveriş yapan Mert alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya geldiğinde kasadaki görevli Mert'e demiş ki aldığınız ürünler 65 lira tuttu. 65. 50 TL ve üzeri alışverişlerde arkamda gördüğünüz ürünlerden herhangi birini %30 indirimle alabilirsiniz diyor. Ki şu an 65 lira tuttuğu için alışverişi demek ki arkadaki ürünlerden istediğini %30 indirimli alabiliyor. Bunun üzerine indirimli ürünlerden bir tane alan Mert uygulanan indirimle görevliye 100 lira ödeme yapıyor. Yani ekstradan arkadaşlarım kasadaki arkadaki ürünü 35 liraya mal etmiş Mert. Ve arkadaşlarım bu %30 indirimli haliydi. Yani arkadaki ürün 100K ise Mert buna 70K para verdi. Bu 70K da 35 TL'ye eşitmiş Madem bakın bu bunun iki katı demek ki kasadaki arkadaki e, gerçek ürünün gerçek fiyatı 50 TL'ymiş arkadaşlar. Mert son aldığı üründen kaç TL indirim kazanmıştır? 50 iken 35'e düştüyse 15 liralık bir indirim kazanmıştır. Cevabımız da C seçeneği olmuştur. Geçelim 6'ya. Kübra bir giyim mağazasının internet sitesini açtığında karşısına aşağıdaki mesaj çıkmıştır. Değerli müşterimiz mobil uygulamadan ilk kez alışveriş yapan müşterilerimize sepette ekstra %10 indirim yapılacaktır. İndirim kopuda SPT olmuş. Bu mesajdan sonra mağazanın mobil uygulaması üzerinden ilk kez alışveriş yapan Kübra mağazanın yapmış olduğu 3 tunik al 2 öde kampanyasından fiyatları aynı olan 3 tane tunik almış. Ve verilen indirim kodunu da kullanarak toplamda ödemesi gereken kampanyasız ve indirimsiz tutardan 156 TL daha az ödeme yapmış arkadaşlarım. Şimdi bir tunik fiyatı 100k ise... Öteki de 100k öteki de 100k şimdi toplamda indirimsiz ve kampanyasız olarak 300k para ödeyecekti. Peki Kübra ne ödemiş? İkisini toplarsanız 200k ödemesi gerekirken 3 al 2 ödeden 200k ödemesi gerekirken %10 indirim kodunu da kullanarak bunun %10'u 20k'dır. 20k daha az ödemiş yani 180k. Şimdi toplamda ne kadar az ödeme yaptı indirimsiz ve kampanyasız tutardan şunlar şunu çıkarırsanız 120k ve bu arkadaşlarım 156 TL'nin ta kendisiymiş. Pekala bizden istenen bir tüneğin mağaza fiyatı yani 100k soruluyor arkadaşlarım. 100k kaçtır diye soruluyor artık çok basit. Bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Öncelikle 20 ile sadeleştirdim 5. 20 ile sadeleştirdim 6. 6'ya böldüm ve bunu da 6'ya böldüm. 15'in içerisinde 6 2 defa 36'ın içerisinde 6 defa 5 kere 26 130 yapar. Bu da bize cevabı verir. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum. 7. sorumla bir baba evine bırakılan bir kısmı yırtılmış olan broşürü gördükten sonra kendisi için A paketini oğlu için de B paketini almıştır bu paketlerin içeriğinde ise bakın bir şey TL yerine 50 lira mesela ben burayı A paketi olduğu için A lira yazayım B paketinde de B lira yerine 40 lira İşte bunlar alınıyormuş arkadaşlar ve şurada da diyor ki bize 12 aydan önce paket iptalinde kullanılan her ay için yapılan indirim miktarı cayma bedeli olarak geri alınacaktır diyor. Yani örnek veriyorum mesela A burada 80 ise 80 yerine 50 ödüyorsun ya ne kadar bir indirim var 30 lira. Sen de bunu bir sene kullanacağım diye 12 aylık olarak söz verdin. Daha sonrasında 4 ay geçti vazgeçtin. Yani paket iptaline gittin. Bu 4 ay için hani 30'ar lira indirimi vardı ya 4 kere 30 eşittir 120 diyorsunuz. 120 lira cayma bedeli ödüyorsunuz bunu iptal ettirirseniz eğer. Bunun gibi arkadaşlar. Pekala şimdi sorumuza devam edelim. Baba kendi için aldığı paketi belli bir ay kullandıktan sonra iptal etmiş. Babası paketi iptal ettikten 2 ay sonra da oğlu kendi paketini iptal etmiş. Şimdi baba bunu x ay kullanmış olsun. Oğlu da tabi doğal olarak x artı 2 ay bunu kullanacak arkadaşlar. Baba ve oğlunun ödedikleri cayma bedelleri de birbirine eşitmiş. Cayma bedelleri birbirine eşit. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin. Ee, A liraydı. A 80 değil onu silelim tabii ki. A liraydı. 50 liraya düştü. Yani A eksi 50 çarpı x diyeceğiz. Bayağı bir değişken oluyor. Bir devamını okuyalım sorunun. Babanın bir ay için ödeyeceği cayma tutarı oğlunun bir ay için ödeyeceği cayma tutarından da %50 fazlaymış. Hmm şimdi şöyle desek acaba cayma bedellerini bulabilir miyiz? Çünkü bir ay için ödenecek cayma bedelleri var ya %50 fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle diyelim bakın ee, burada baba 50 liraya ödüyordu oğlu 40 lira ödüyor. Yani baba zaten oğlundan 10 lira fazla ödüyor tamam mı? Cayma bedelleri de bakın a eksi 50 birisi. Öteki de sevgili arkadaşlarım b eksi 40'tı. A ile b arasındaki bağıntıyı bulabiliriz. Şimdi bu bir ay için cayma bedeli. Bu da bir ay için cayma bedeli. Birisi babanın birisi oğlun ama babanın cayma bedeli oğlunun cayma bedelinin %50 fazlası. Yani arkadaşlarım ben eğer ki şunu 3 bölü 2 ile yani %50 fazlasıyla çarparsam buna eşit olacakmış. O halde 2a eksi 100 diyeceğim. 2'yi bu tarafa attım eşittir 3b eksi 120 diyeceğim ve buradan da sevgili arkadaşlarım 2a'nın üzeri de 20 ekleyince 3b'ye eşit olacakmış diyebiliriz mesela böyle bir eşitlik geldi elimize et bakalım bir şey yarayacak mı pekala baba ve oğlu paketlerini iptal etmeselerdi baba ve oğlu paketlerini iptal etmeselerdi kullandıkları ayların toplam fatura tutarı cayma bedeli olarak ödedikleri toplam tutardan 200 lira fazla olacağına göre Baba ve oğlunun bir faturalarının indirimsiz fiyatları toplam kaç liradır diye sorulmuş. Peki hala şimdi şu 2A artı 20 eşittir 3B olayı sanki biraz canımızı sıkmış gibi görünüyor. Bunun yerine farklı bir şey yapılabilir mi diye düşünelim. Örnek veriyorum arkadaşlar şunu yapabiliriz. Burada A ve B diye iki tane değişken kullanmak yerine şöyle bir şey yapılabilir. Hani şu cümleyi okuduktan sonra şuradaki satırları okuduktan sonra daha farklı şunu yapabiliriz. Mesela babanın bir aylık cayma bedeli oğlunun cayma bedelinin %50 fazlasıydı. Yani bir tanesi 3K iken babanın ödeyeceği 3K iken oğlunun ödeyeceği 2K diyebiliriz madem öyle %50 fazlası. O halde bunun gerçek tutarı 3K artı 50'dir derim. Bunun gerçek tutarı da indirimsiz tutarı da o halde 2K sevgili arkadaşlarım artı 40'tır diyebiliriz. Neden? Çünkü mesela şuradaki cayma bedeli ne oldu? 3K artı 50'den 50'yi çıkarın 3K oldu Buradaki cayma bedeli nedir? 2K artı 40'tan 40'ı çıkarın 2K oldu. Böylelikle sevgili arkadaşlarım indirimli sisi fiyatlarını da bulmuş olduk. Şimdi şurayı tekrar okuyalım. Baba ve oğlu paketlerini eğer iptal etmeselerdi kullandıkları ayların toplam fatura tutarın. Şimdi bu X ay kullansın bu da X artı 2 ay kullansın demiştik. Peki X ay kullandı toplam ne kadar ödedi? 50X ödedi arkadaşlarım. Ben şurayı bir sileceğim şöyle izninizle. Ne kadar ödeyecek baba? 50x Oğlu ne kadar ödeyecek? x artı 2 aydan 40 lira verdi. O da 40x artı 80 kadar ödeyecek. Yani sevgili arkadaşlarım 90x artı 80 TL ödenmişti. İptal etmeselerdi kullandıkları ayarlarını toplam fatura tutarı bu. Cayma bedeli olarak ödedikleri toplam tutardan 200 lira fazla. Şimdi x ay boyunca cayma bedeli neydi arkadaşlarım? Burada 3 kydı O halde 3 kx kadar Fatura ödenecektir. Yani cayma bedeli ödeyecek baba. Daha sonrasında oğlu da sevgili arkadaşlarım x artı 2 çarpı bunun cayma bedeli neydi? 2k idi. İşte bunlardan 200 lira fazlaymış arkadaşlarım. Şu sol taraf. Pekala şimdi bir daha, bir daha düşünelim. 90 x artı 80 diyorum. Eşittir. 3k x artı 2k x daha 5k x yapar. Dolayısıyla direkt şurayı 5 yazalım. 5k x Şurası artı 4k artı bir de 200'ümüz mevcut. Burada sevgili arkadaşlarım e, ne, yap ne yapılabilir? 80'i karşıya atarsınız ve dersiniz ki işte 90x eşittir. 5kx artı 4k ve artı 120 diyebiliriz. Bu da cepte dursun. Bize denmişti ki baba ve oğlunun ödedikleri cayma bedelleri birbirine eşittir. Toplam cayma bedelleri de birbirine eşitmiş. E şimdi toplam cayma bedeli şu kısım değil de arkadaşlar? Toplam, toplamı buydu. Şu babanın ödediğiydi. Şu da oğlunun ödediği. İşte bunlar da birbirine eşitmiş. E madem öyle 3kx diyorum eşittir. 2k parantezinde x artı 2 diyoruz. K'lar birbirini götürsün arkadaşlar. Daha sonrasında 3x eşittir. 2k 2k. Bu arada k'lar birbirini götürsün demiştik. K'yı götürmedik arkadaşlarım. Şurada x'i götürdük. Hemen k'yı götüreyim. 2x artı 4 yaptı. Bunu bu tarafa atarsanız ikisi bulursunuz. x4'müş. He, demek ki baba bunu indirimli olarak 4 ay kullanmış. Oğru da ondan 2 ay fazla kullanmıştır. 6 ay kullanmış diyeceğiz. Şimdi şu x ay değil artık. 4 ay. Şu da arkadaşlarım 6 ay. Pekala. Bir de şuradan biz bence k'yı da buluruz. K'yı bulduğumuz ama zaten olayı çözmüş oluyoruz. x gördüğümüz yere 4 yazacağız. 4 kere 90 360 yapar. Eşittir diyorum. x4'tü. 20k Artı bir 4K daha artı bir de 120'miz var. Şu 120'yi bu tarafa atarsanız 240K bakın ne kadar temiz geldi. 20K 4K daha 24K yapar arkadaşlar. K da buradan kaç gelir 10. Şimdi bizden istenen şu baba ve oğlunun bu bir faturalarının indirimsiz fiyatları toplamı. Şunlar da arkadaşlar yani 5K artı 90'dı cevabımız. K'yı da burada 10 bulduk. O halde 5 kere 10 50 artı 90 daha cevap 140 yapar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla ve bu da benim son sorum olacak. Son soruyu şu yukarı doğru çözelim isterseniz. Bir mağazada uygulanan indirim kampanyasına göre aynı anda birden fazla ürün alımlarında ikinci ürün %50, üçüncü ürün %40 ve sonraki her ürün %10 indirimlidir. Buna göre aynı üründen 5 tane alan birine yapılan toplam indirim kaç yüzde kaçtır diye sorulmuş. 100 kallık bir ürün aldık diyelim. İkinci ürüne %50 indirim var. Üçüncü ürüne %40'lık %40 bir indirim var. Yani 60K olacak fiyatı. Sonraki her ürüne %10'luk bir indirim var. Yani dördüncü ürünün fiyatı 90K. Beşinci ürünün fiyatı da 90K olacak. Şimdi yapılan toplam indirim burada 50, 40, 10 ve 10 arkadaşlar. Bunları toplarsanız 110 yapar. 110K'lık bir indirim var. Ne kadar da? 500 kallık bir üründe 110K'lık bir indirim varsa... 100 kada yani yüzde kaçtır bu indirim diye soracağız. Bu da 5 katı 500 ise 5 katı 110 olan 22 vardır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacak diyebiliriz. Sonraki videolarda arkadaşlarım görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.